Selamlar arkadaşlar mühürler ve dengelere Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle eve alt kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hmm, devam edeceğiz değil mi Bahadır? Devam edeceğiz abi. <gülüyor> ya bu arada öksürüm bir türlü geçmedi, bir türlü geçmedi. Kafayı yarım. şurada X'lik bir şey var hemen basıyorum abi. Hemen çalışmaya baş. So satisfied. Tabii ki de. Bu arada ne güzel yaptım. I can't like Yo, no like <gülüyor> Her çekizi çaktında şey tutuyor, e, konsol tutuyor. Evet, evet. güzel biris, değil mi? Bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Ya konsol deneyimin cidden güzel, <gülüyor> güzel bir konsol olu, güzel. Ya, tüm gün o çiviyi vurabilirsin de var artık. <gülüyor> evet abi çok iyi abi. Aa ben şuradan şöyle dümdüz gidip geçebilir miyim? çok çalıştım. Aha geçtim çok lan. Dur. Durduramadana. Like you use this hedge. Abi diğer tarafa geçmek lazım. This one. That's a shitty one. The nice ones always go missing. güzel, şey, güzel olanlar daima kaybolur. Nasıl skyballıyorlar aletlerinin nereden alabilirim? You know where I can get tools from? Sure. Over there. Hey, that's my range. Uh, sorry. Sorry. <gülüyor> <gülüyor> Anne var yondan. Ya, Yavşaya bak. What do you want? Belki Yeah, what do you want? senin için bir sorunum var bu tavrı bırak senin için bir sorun var bu tavrı bırak yoksa seni var ya sen <gülüyor> <Ne atışır? gülüyor> I don't have an attitude. <gülüyor> See? There you go. Gel bir dakika sen konuşurken ben çalabilir miyim? Git. Deliye mi lan? De. Dur lan delelim. What do you want? What do I want? Yeah. What do you want? Oh! Oldu lan. Çöpeledik. Ben I just have a quick question for you. What day is it? Bye bye. Uh, Monday. No no no. Abi. Ay. <gülüyor> <onu> ya. Ya. Ya. Ne yapacaksın ya? Gerçekten bingiriz anahtarını çok gördünüz diyor. Ay. Ya, <gülüyor> ya maalesef. Ya. Yani, siz... <gülüyor> anahtar ben de. Çekici Tabii, de ben alayım mı? Çekici şey de... Ben de çekici alacağım. Alamıyorsun abi. Çivi çakmaya başlıyorsun. Harbi. Ha güzel. <gülüyor> nasıl profesyonel çaktım. Bahadır bak nasıl çakıyor karakterim. Burnunla yap burnunla. <gülüyor> Sen ne yapıyol abi orada? Abi senin karşı tarafa geçmen lazım. Burayı açacaksın ben buradan anahtarım. Iii ya ben böyle saçma bir şey duymadım. Birader ben gidiyorum. Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Ulan like Öyle gibi duruyor vardı. Onun oyununda oydu hep benim ben atışlar perfect. Oh abi. Ah. İngiliz anahtarı. Tamam, sen buraya geri gelmeyeceğim burada başka bir şey yapacağım. Geri gelme vadır. Vadır gelmiyor <gülüyor> Up. <gülüyor> Up. <gülüyor> Up. Hadi oğlum buradasın ya gel. Şey lathe ya inanılır gibi değil yaa Çalışıyorum lan burda ya Ya ben, burada <gülüyor> ben iniyerim buradası <gülüyor> <gülüyor> Bak yaa <gülüyor> hmm, Gizlice hücrene sok Hücrem sana Hücrem burası mı? Umralardan dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur Öyle girme O tarafta dur sen An tamam, ben tamam. Ben geçeyim. Ne asla. kadar açık... ...yol varmış ha burada. <gülüyor> ya yani bu arada yakalanıyorduk derdeyse Gel abi, gel abi. Gel. Ya bu arada tamam, o... Abi. ...bok gibi koku üzerimizden nasıl attık da buralara kadar gelebildik hiçbir fikrim yok. Yani hapisteyiz abi, çok atmamıza gerek var mı? Ben ya şimdi... sende var ya sanki eğer... Ofis adamı böyle kokuyor. Tam kokmuyordur hala. Bilemem kardeş, bilemem. Hey guard. Hey guard. Vay. Adam oynar. Yakışıklı estet 10 cm yani. Bize yol aç. Biz buralarda çok tutamayacaksınız he. Ah. Dur, anahtar atar sen ilk ben konuşayım. Hey, boys, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here hahah <gülüyor> ne mücadele devam ediyor üşütücü ticareti <gülüyor> bu daire bir türlü bir drug bir işe birini gambasladık ama kim gambasladık oyunda şuan da hiç mi fikrim yok biri biri de yaktık abi yukarı gel yukarı gel bekliyorum tamam devam ediyorum sen önden git dur dur ben önden <gülüyor> gideyim Ha, önden gidip adamla konuşacağım hatta. Let's go, inside. Ben ne gidiyorum ya? Hani. Nice. Rica hiç bu kadar girmek için. Shake down, Lan? Lan? you hear me? I said up against the bars. sakla sakla Volt'in oraya saklanamıyoruz. Tamam mantıklı. Benim adam oraya gitti ya, var yaptım ha. abi kontrol ya, et. Ben kontrol tertemizim. Ben, ben tertemizim bu arada. Hadi hiçbir şey bulamazsın burada. All arms up. Ya yalnız o kolları kaldırırsa kokudan ölebilirsin güzel kardeşim. Barlarla <gülüyor> quite... Bu kadar mıydı? Masaya da koysam... <gülüyor> Masaya da bıraksam görmeyecekmiş yani. Bizim adam da şey hep... Allah'ım ya. Boşu başı boşu rahatsız hey, ettiler maybe. gibi takılıyor. Oooo. Bahadır. Hayda. Labı bile sevgi yapmış olmaz. O kadın şu anda her hastalığı kaptı Bu karaktere öperek. Edit tetanos. Kolu. Hepsi, hepsi, hepsi. <gülüyor> Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? Yani, de I mean, we both thought we could trust Harvey. this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? don't yet, Öğreneceğim So. How's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. Shit. Linda. Ah be. Oğlumuz da varmış. Anna. Alex kızı ismi miydi? Anni, Kızımız da varmış. Alex He's çok erkek ismiymiş ismi gibi duruyor Good. Good. Lost'ta da Alex diye bir kız karakter vardı. Hatırlıyorsundur. Evet, yüksek olabilir. He olabilir. He belki de olabilir. Sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. It's Alex. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait oh some be. more. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no like bu kadar mı güzel kardeşim? ya. Yeah. Carol. you here? <gülüyor> Because I'm at home expecting our baby. Please. We've talked about this no you've talked about this i didn't have a say at all you're in prison i'm gonna be out soon listen to yourself vincent this isn't who you are is this how you want your future child to remember you no but i need to take care of the harvey situation carol you know that he killed gary he was my family my own brother i know you miss him but you can't bring him back you're just gonna get yourself killed please You know I have to do this. O pardon kapat ya. ya <gülüyor> Böyle <elim de> <gülüyor> <Wow. Wow. gülüyor> <Sıratına> da kapata. <gülüyor> ya madem işin tüm sırrı burun uzun olmasında güzel kardeşim. <gülüyor> Uzunluk her şeyi belirliyor. Abi burun farkıyla. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bak, sana kafa işareti verdik. Bu ne demekti biliyor musun Bahadır? Artık zamanı geldi. Bu bir kum. Bizi çıkacağız. Ben Justim titriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya burada fırtınalı havalardan korkarım arkadaşlar. Yükseklik korkumu da biraz var. Bir de dışarıda hayvan mayvan varsa ondan da tırsanım ben. E işte, Ahet de kaçan. La la olabilir Rantz. zaten. Şu evet. da bir <gülüyor> kızlı karakterim. <gülüyor> ya oylama şeyleri çok minimal arkadaşlar ama keyif veriyor mu? Veriyor yani. <gülüyor> bak kızarmak için bile Yani verdiğimizi aldın mı? Alır. the shit all soon. It's oh, <gülüyor> sure so. Bence şure doğru ettim biz. Why? Sen atlayım ben de taş lan. Aga be atlayamıyorum ki. Ah oh ya normal bir oyun olsa mesela cam. Budon şimdi atlamıştım oraya. Bak dönemiyorum. Ya mağdur <gülüyor> çok yeteneksizsin. Allah'ım izlemek acı verici şu anda. <gülüyor> nereye götürmem Ya nereye olabilir ha? Bak şurada şöyle bir şey var. Büyük bir ihtimalle buraya çıkacağız. Ya evet beni sıkıştır <gülüyor> oraya. oraya. <gülüyor> bırak abi bırak. Hemen arkandayım ha he. sakın yanlış bir şey yapmaya kalkma Bahadır. Bak <gülüyor> deminle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İçinden de geçtim demem artık. Geçmedim de artık, konuşamadım. That's scary, man. Lan. Sessiz gel he. Burada biri var, Bahadır iki kişi var burada you get your car fixed nah not yet evet. ah not yet Sen nasıl ineştin o soru? Ya Bahadır biliyor musun yetenek diyorlar böyle. Hadi halle. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor ki benim adam. Nensin? Gider gider biraz. O, o kritik yerlerden yavaş geçiyor <gülüyor> Oh shit. We bust Okay, on three. Nasıl kurtulacaksınız? Badr hazır ol. Ses geldiğinde. Just a couple more like that. yaptın diyor adam onlarda. Oh titriyor ya. Yani. <gülüyor> Çok <lan>. kile. <gülüyor> kontrolcüler hiss arkadaşlar jetten çok keyifli oluyor. Oy! Freeze onu. <gülüyor> <oğlum. gülüyor> Aynen abi freeze. <gülüyor> <Sniple> <gülüyor> var <ama kurede>. o <gülüyor> hey, oh, solda da var. Sağda da var. Oy! Bağader işini bitireyim mi? Bitir, bitir. Ulan ilk hangisiydi? <gülüyor> Tuşu bulamadım. Gel gel gel gel abi. Tam müdürün ofisi burası değilmiş. Bağı ah, var da cidden çok keyifli. Aha. ya dikkatli ol, <gülüyor> dikkatli. El uzat evet. bana, el ver. Arkadaşlar <gülüyor> tuşları arada bir şey yaptığım oluyor, karıştırdığım oluyor. Merdiven, merdiven, çık, çık, çık, çık, çık. pop var. <gülüyor> ya oğlum manyak mısın? Kırmayacaksın Bahadır. Tabii ki de kıracağız. Daha erkek adam gibi kıracağız. Oy müdürün odasına bak lan. Oğlum hapishane değil lan burası, Link Köşk. Bahadır evet. ne buluyorsan ceple abi. Tutlayalım değil mi? Aa. Gerçekten Oldum. Yeah. That's the one place I would want to visit. That's for sure. <gülüyor> ya, that that's <gülüyor> Ay. Aha, burada. Buldum buradan ilerliyorsun Vader galiba. Oradan geldim. Oradan gelmedik, oldum. Senin de yanını öldü galiba. Ah kuş. There you go, buddy. Enjoy your freedom. Lan? Hayipti oğlum neden? <gülüyor> <gülüyor> ya. ya kuşu kafese kapatmışlar abi. Takılsın özgür özgür. Ah telefon. X. Abi wow. biz neyin girdik? Radar yolumuz burdan geçiyor. Bir bakalım. Shit. Careful. Abi hapishaneden kaçıp hapishanenin içine mi gidiyoruz tekrar? Abi? Yok yok. <gülüyor> ee, <gülüyor> Güvenli bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Oradan iraleyeceğimiz emin misin? Yani ok buraları gösteriyor. Gel abi gel abi. Seni gösteriyor bende. <gülüyor> Carson. Right. Bahadır Aynan'da ablamamız lazım gel abi. Abi gel. 1 2 3 Silahlarını al abi. Durutla. That's the tower. Watch out for the spotlight. Ya bu arada mükemmel plan yapmışım ha. Dur oğlum buradan kesin görülüruz kuleye git diyor. 10 kuleye Tamam gel. Shit. gözükme var. Şit be gözük mü? Aga pusla ya. Bader boynu pusiyi oynamayın canım. Aynen yakalanacaksın sonra. Aldir karakterleri karıştırdım an. Shit. the searchlight. Işıktan kaçın, ışıktan kaçın. Shit. <Gülüyor> ya sakla. Kkka kka kka kka kka kka. Shit. I need to get out of Ya bak ya, bana bana diğerine bak geçti. Işte işte <Gülüyor> <da. Gülüyor> ışık belli oluyor gelip gelmedi. Dur dur dur dur dur i̇şte dur dur. Belli, dur, belli dur. oluyor. Yapma lan lazım. İlhalde iki yere geç abi geç geç geç geç geç Sen bekle 10 ne kadar çok yol kat ettin <gülüyor> Ya bu arada Götümüzü tehlikeye attın Bahadır Hiç Bekle, bekle, hiç tehlikeye atmayalım. Tehlike atmayalım diye uğraşıyorsun. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, sakayım, dur, dur, dur. Gitme, gitme, gitme. Ha, ah, çık, çık, çık, çık. Aa, buradan devam ediyoruz galiba. dan verdi, verdi. Gel gel gel gel gel. Tavırı indireceğiz oğlum. Çıkalım. Bak şimdi adamı nasıl aşağıya atıp öldürüyorum. Aha harbiden yapayım mı? <gülüyor> Hop. Yat aşağı. <gülüyor> Lan onu kapatmasaydım iyi miydi acaba?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 Ya, Bu arada gerçek hayatta bunu Derler ya, ya yapmam diye <gülüyor> <gülüyor> Seler yapmam yani Aa! Var böyle bir şey. Lan lan Ya yakalattın bizi Bahadır tut onu tut onu kardeşim <gülüyor> Ya yapacağını şey sekayım, Tut <gülüyor> Al nasıl var, nasıl devam? Ya şuraya kadar gelmişken nasıl yakalanabildi? Nasıl? Ya <gülüyor> arkadaşlarla, nasıl olacaktı bu? Ay. Ya. Çabuk çabuk çabuk çabuk at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, at, Bu bir şey değil. Ama bu bir şey değil. Ama bu bir şey değil. Ama bu bir şey değil. Ama bu bir şey Ama ya bu biz ürünü yapmazsa hiçbir şey yapmaz yani. Abone sayımız arttı burada. Bu? Vay işte vallahi. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? <gülüyor> saw it comic book once, when I was a kid. Tell me you're no. <gülüyor> ya. it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Ne <gülüyor> <olayım da olsun. gülüyor> orada ya harika. Arkadaşlar biraz uzun bir bölüm olsun bence burası oynanmaya değer. Chopper? <gülüyor> yeah. Seems like we really pissed them off. Alt az. We have to be careful. Madır ölemede çıkıp durma. Seni bulmamıştım. Ben neden basamadım? Ya <gülüyor> öyle herkes basamaz. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Ya hayır ya. <gülüyor> Sen, Sen koşmayı bilmiyor, bilmiyor karakterin. Böyle mi abi? Ya bak ya. Gel dedi. <gülüyor> İzin verdim yoksa Ya yani. barda çuva pisade pisini üzerine bıraktım. Hadi görüşürüz. Ah lan ah be <gülüyor> ne olarak alıyor. Ya barda var diye. bırakıp gidecektim neyse. Oh shit cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Hayda. Bazen senin ekranına bakıyorum ben de Hımm Bence bizi gözüklerden görmek için O zaman daha Ya bu o bende de oluyor arada yanlış ekrana baktım Dur dur dur abi adam buraya geliyor Ya bütün sesi verdik ama herifler ses basmıyor Kulaklığı yanlış takmışlardır belki <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam koş Dur bekle bekle bekle bekle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen de diğer taraftakini indirebilirsen indir diyeceğim de salla salla indireme Şu ninjalı oyundaki yaptıklarını hatırlayınca vazgeçtim Bahadır ya Hepsini öldürmüştüm bu arada sen nereden gittin ya? Ruhun bile duymaz Bahadır. Hadi oğlum. gel abi. Oradan gideceğimizi emin misin? Evet evet. Baksana yol burası bir tek. Ah dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur. İki kişi geliyor ikisini de almamız lazım. Nasıl alacağız? Bahadır, bekle bu adam dönsün. Yine kör var da. Ya oğlum görmeyebilir bu arada. Ben de bakmadan geçmiştim. Tamam, onu sen al. Yok bir şey, yok bir şey. İyisin. Tamam, burada iki kişi daha var. Bekle. Öndekini ben, ben alıyorum. Ben yani. hey, no. Görmedin, görmedin bir şey. Abi hepsini temizlememize gerek yok ki kaçsak ya. <gülüyor> Tam kaçış yoluna denk geliyorlar zaten. Şunu indirmemiz lazım. Hayır abi, aşağıdan gideceğiz. Ya şunu indirmezsem içim rahat etmez bu arada. <gülüyor> ne oluyor, gel gel gel buradan gidiyoruz. Az önce işte oradan gittim bu arada. Gayet de bu bittiğim yön doğruym. Gelmen lazım o. Anlı bekle, gel Ben de oraya çıktım ben de oraya çıktım geliyorum. Bekle, bekle, Sağdaki bekle. dert benim đã senin hızinstr… oran期ва bu. dertembi Ministry cheg 3 ya yani aynı anda yapmamız lazım. 1 2 3 diye saymamın nedeni o vardır. 2 gibi değil ya. Oğlum neden basmadın? Ya bastım bastım benimki geç çürüdü. Ha. Ya 1 2 3 Tamam. O oh, inerim ben buradan careful okay oh you damn how many cops are out here no clue just keep your head low we got men here here here and here what about there no I need you to get Johnson over there well vice and Johnson we're gonna need some more men I've requested backup from the sheriff. all right I'll send Johnson. Buraya nasıl çıktın Aa, ya? Asarak. Ya var arada ninja gibi her birini indiriyorum abi <gülüyor> Devam devam devam devam Nice nice nice Arada kontrolörüm <gülüyor> Cidlemesi güzel oluyor. Ya çok güzel oluyor. <gülüyor> bu arada arkadaşlar kontrolcüyle bu tip oyunları oynamak cidden şey böyle oyun keyfini artıran unsurlardan. Gel gel gel pilots. gel bahadır. Yeah, catch him in the morning. They won't go de we'll soon. soon. diyor Baadır. Abi, 3 içerisinde tamam Baadır. bir. Dur bir dakika. 2. 3. RT yi Ya abi, bu kadar profesyonellik fazla olmamalı ya. Evet, koş, evet. koş koş koş koş koş Özgürlüğe doğru koşuyoruz vardır. There's Yat bakayım. Ya, üst sıra çıkayım Ya bir daha yatmıyorum bu arada bu sol. God damn it! Hey, let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high, too risky. I say we take that guy up, take his car, cross the bridge. What are you crazy? Don't like heights, man. Okay. Ah beee Vardır abi Köprü abi, altından Bak Karşıda daha bir sürü araba var tamam mı Bence köprü altı çok daha mantıklı Ama senin adam pusu olduğu için korktu Ya bana pusu mi dedin sen Evet Bana pusu mi dedin gel Gel abi gel gel Emin Gel misin? Gel ya ben pusu falan değilim Sana evet, bunu I will show you. ama buraları da baya aydınlıkmış, tuhaf hissettirdi. Hadi Bahadır, hadi. Sırlı sıklam olduk. Ya ya buradan kurtulsak bile hastalıktan yükseklikten, ölebilirsin. Yüksekten korkuyorsun ha? Uzun olunca böyle şeyler oluyor Bahadır. Biraz bir düştük. Dolu kalmış. Yok. Aslında. Ya. Ya hay. Aa bu arada var ya. Hayatta şu köprüden <gülüyor> de böyle geçmem gerçek hayatta. I'm not really fan Don't look down then. I'm look down. I'm looking down. Beni de acaba? Ayda helikopter var. Dur dur dur şöyle sakın gösterme Tamam koş Koş mu adam? Anlı? Eğil mi? <gülüyor> Eğil şey mi? Yolki Ağır bir araç vardı değil mi? Bu barları ne yapabiliriz? Ya hayır ya iptal iptal ya hayır ya <gülüyor> <gülüyor> basamadım, basamadım bu arada. Eee ben Dur sen top Şimdi bir dakika bu mantıklı olmadı Geri dön. ben çıkmak istiyorum Ya kaçayım da gel Bak var ya ben siz kaçarsanız abi Neyse Neyse abi söylemeyeceğim bunları. Söylemeyeceğim. Ee, ben sen nasıl kaçtı? Sen kaçacaksın harbiden? Aga burayı açmam. Ya harbiden. Ha akta bakayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kaçabilirdin bu arada sen. Ya bırak ya. Ben siz bir gün hayatta kalamazsın bu arada. Ben de tırmanmak istiyorum. Evet. Hey, istiyorum. Shit. Steady. Yeah. You think they could have come that way and swam over the other side? I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Really? I've been hiking up here for years. Take my hand, Yeah. Ya, of. Madırdı bizi soktuğun yere bak abi. abi polis dönmekten daha kolay gibi geldi. Abi polis dönmek bundan daha kolaydı büyük ihtimalle. Hadi kurban kastada Ya bırak çekil kıracağım. Burada bir yerde mutlaka bir şey var yani. Aha. Aha. Çekil. Check Yapmasam. Bak şimdi o kapıyı nasıl üstlerine yıkıyorum abi. Shit. There's guard. Careful. Hadi. We need to find another way. That cop will spot us. Aman dimdik dikkat. Take any chances with that cop. There must be another way past them. Daha lazım sanırım. Dur tamam. dur tamam. Gel. Kardeşim bu defa şansın mi yattı? <gülüyor> ben çekildim bu arada. Ya var yatıyorsun kardeşim oraya yatıyosun hadi hadi. Hangi tarafa aldın? Şuraya. Ya göstersene de nasıl yapayım bilmiyorum ki. Bak bende çıkmıyor. Ya bilmiyorum. hadi Ya çıkmıyor <gülüyor> diyor orada <gülüyor> 300 gibi x yazıyor bu arada. Ya bende var ya la, o lama indiğimiz günden beri o ayakkabıları çıkarmamıştım bahadır. <gülüyor> Kıyafetleri de çıkarmamışsın zaten kopuyor. Dostum öldürmüyorum. Bayıtıp bayıtıp indiriyor. Beri böyle mi kurtarıyor? Biri Take it easy now, tough guy. Ya, konuşma Come on Leo. Lan ya ya, ya bu en büyük korku ateşim daha köpek ateşlemesi. ya. Lan. Fucking Are you serious? Are you serious? too nice, man. Fol trust me I'm not stopping. That's your it. They're coming up on us. shit. Var da ben düşeyim. Stop. Ay. Geldi. Ya vardı o koldan bir daha hayır gelmesin ben sana söyleyeyim. Öldüm. Tek gitme ya bir tane Arkadaşlar Feta'yı aramayın Bu abi bir saniye de düştü sahneye bak <gülüyor> Hadi Ya bardingcımdan onu etten ye o içimden bırakmak geçti ama yapmadım Bahadır. Neden biliyor musun? İyi bir liste Ya ben olmasam hayatta kalamazsın. O yüzden bırakmadım. <gülüyor> ya bak ya. Ya barda mükemmel bir kaçış sahnesi değil miydi? Fok iyiydi. Abi benim de çok hoşuma gitti. Ne oluyor? Arapça. Köpeğin beni öldürmesi için şey değil hani hey, etfekmek hey just tell him this is the deal you either take it or no got it? adam çok dolandırıcıydı <gülüyor> hadi <bilmiyorum>. şu adam, <gülüyor> <gülüyor> arada, de, adam belli he bak he says no risk the price must come <gülüyor> come that's not gonna happen it's not gonna happen Abi, Abi, to to wait bizim adamların peşinde olduğu adam, adam. bahadır Eşinde dolandırıcı demiştim zaten. Look. Take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Aa bizim kaçtığımızı belirlediler. What? I just got the call. Isn't <gülüyor> he supposed to be dead? A guy fucked up. Got himself killed by the guards. Good for nothing. Piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now we... not my problem. You just need to find them. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, boss. Yes, boss. Umarım so decided... kayıt açmayı unutmamışımdır. Yes. ]dır. Price down or no deal. Okay. No deal. Long? Hayda. Ya, madem bu kadar çok e... kadınla anlaşma yapmaya çok da gerek yok. Çabuk öldürüp söyleyelim şimdi ya. Ya gerçi belki kredi kartlarındadır para. Nakit taşımıyorlarsa. Temassız diye bir şey var mı? Hımm. Hmm. Temassız o kadar geçmiyordur be. <gülüyor> Olabilir. Geçtiği kadarını aracağım. Nasıl abi? Özgürlük. Hepimiz ama iyi geldi. Abi. Ya bu arada şu anda var ya. Damn. <Gülüyor> Ya seni gardıralar kurtarmasaydım. Öyle bir kokuyorlar ki bu karakterler. Tahmin edemezsin. <gülüyor> Bahadır. Lan durdurdum <gülüyor> gitmeyi bırakır mısın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Adam hareket ediyor durdurma. Adam hareket ediyor durdurma. Kendimi fazla kaptırdım abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, de. Arkadaşlar biraz uzun bir bölüm oldu. Ama bence bir şey değil mi çok da güzel oldu yani. Bölünmelik yer değildi abi ya. Kalbim, kalbim el vermedi bu ölmeye. Umarım evet, sizlerde evet. de keyif almışsınızdır. Baya hoş bir kaçış oldu. Yani yıllar sonrasında bu oyunu benim için tekrar oynamak çok keyifli geçiyor. Bahadır'ın da ilk deneyimleri bu arada abi. Abi nasıl sen join? Güzel gidiyor bu aksiyonudur, aksiyon şeysidir. çok iyiydi abi bu aksiyon. Ya demek Zaten ki bir şeyi... bölemezdik orada ya. Aynen, yapabilmek için böyle çok da şey yapmak gerekmiyormuş abi. İlla böyle gameplay, gameplayye balmakta da gerekmiyor. Herhalde bir şeyi severek böyle yapınca o tadı, o hissi verebiliyor oyunlar. Ya güzel Aynen. bir oyun olmuş bu doğa açıdan. Öyleyse arkadaşlar, kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Hoşça kalın arkadaşlar. Yani.